Para var, hisse senedinde de 9400 lira bir yatırım var. Portföyde Dagi, Papilyon, Sanko hisse senetleri mevcut. Biliyorsunuz iki tane daha hisse senedi vardı önceki videoda. Koroplas ve Kocaer Çelik. Koca stop olduğu için Koroplas da Dagi ile arasında tereddütte kaldı. Ben Dagi'yi seçerek yola devam etme kararı aldım. Şimdi neler yapmışım? Size hareketlerine bir göz atalım. Önceki videoyla da kapsasın. 1 Eylül diyelim. Şimdi arkadaşlar. Koroplast'ı sattım. Küçük de olsa. Yani %3, %4 gibi bir karlığa işlemi kapattım. Koca çelik, Kozal'dan sonra bu sene ikinci zararına kapattığım işlem oldu. Stop oldu. Benim için belirlediğim stop noktasına geldi. O yüzden sattım. Sonra bir toparlanmaya girdi. Ama stop olmuş oldum. Ve bu iki hisse senedinde bulunan parayı da dagi alarak değerlendirdim. Sankoda bir alım satım işlemi yaptım. Onu paylaşayım. 13.40'ten sattım. Onu aldım tekrar sattım kadar. Burada amacım Sankonun bu hesap için gerçek maliyet değerini düşürmek. Bu yönde bir işlem oldu bu. Excel portföy takip programına geçeyim. Portföy durumum bu şekilde. Arkadaşlar her videoda söylüyorum tekrar yenileyeyim. Bu kanaldaki hiçbir paylaşım, video, yazı, yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı türünden değerlendireceğiniz paylaşımlar değildir. Herkesin aklı var, fikri var diyerek devam ediyorum. Şimdi elimde Dagi, Papilio ve Sanko hisse senetleri var. Biliyorsunuz benim favorim olan 20 kadar hisse senedi var. Bu hisse senedimden bazılarını yine trade işlemlerini bu hesapta yapıyorum. Dagi, Papilio ve Sanko onlardan birkaçı. Ve bu hisse senedlerinin maliyeti benim için sıfır arkadaşlar. Ben favorum olan 20 tane hisse senedine yatırdım parayı çıkarıp ve fazlasını çıkarıp ana parayı çekip sadece karla ilerleyen bir insanım. O yüzden şu anda Dagi'nin fiyatı sıfıra gelse, Papilyon'un fiyatı sıfıra gelse ya da Sanko'nun fiyatı sıfıra gelse benim yine genel portföyümde zarar olarak görünmeyecek. O yüzden de herkesin tercihi, kendini tanıması ve kendi kararlarını vermesi bu yönden önemli. Sanko şu anda 13 lira civarında bir fiyatı var sıfıra gelse diğer hesaplarım dahil zarar yazmayacak bana Çünkü ben yatırdım parayı zaten çekmişim ki kat kat üstündeki parayı da yemişim Bu yüzden de bunu belirteyim şimdi başka bu videoda söylemek istediğim birkaç önemli husus var onları da paylaşmış olayım grafik ilerlemelerine baktıktan sonra bakiyemin ve kar. Değişim grafiği bu şekilde. Hedefime çok az bir miktar kaldı. Umarım bir sene dolduğunda bu rakamı 15 bin lirada olmuş olur. Biliyorsunuz bir asgari ücret neredeyse tutarında başladığım bir borsa yolculuğu bu. 5300 lirayla ne kadar ilerleyebileceğim? Buradaki bakiyemin ilerleyişi yani portföyümün değişim grafiği. Turuncu çizgi başlangıç sermayem. Mavi çizgide hedefimi gösteriyor. Yeşil çizgide ilerleyeceğim. İlerleme şekli Videoları baz alıyorum tabi bu grafiği oluştururken. Ve burada video tarihlerine baktığımızda böyle ahım çağım bir kazanç yok arkadaşlar. Yani asıl göstermeye çalıştığım olay bu. Küçük karlar biriktiğinde gerçekçi bir hedefle hareket ettiğinizde bu paranın artarak gitmesi. Bunu göstermek istiyorum. İlerleme takvimine de bir göz atmış olalım. Yani 5300 lirayla başladığım yolculukta bu 300 lira bu hesap için aldığım riskti. Yani 5000 liraya düştüğü anda bu işlemler son bulacak şeklinde baktığım bir olaydı. Bunun haricinde de 26 Ekim 2022 tarihinde olması gereken portföy değerine şu anda Eylül'ün son haftasına girerken ulaşmış bir haldeyim. Yani bir ay yine önden ilerliyorum. Temennim 2023 yılına 15 bin liranın üzerinde bir vakiye ile merhaba deyip borsada işlemleri bu yönde yapmak ve bu şekilde de her sene aşağı yukarı uçak atlayarak sermayeyi ilerlemek. Birkaç arkadaş dedi ya %2 az değil mi? Arkadaşlar bir mesafeyi kat etmek istiyorsunuz. Merdiven kullanacaksınız. Yani merdivenlerin basamak aralığı çıkabileceğiniz mesafenin üstündeyse adım atamazsınız. Ne demek istiyorum? Yani iki merdiven basamağı arasındaki mesafe boyunuz kadarsa halbuki 20 cm olsa basamakların arası rahat rahat çıkacaksınız. Ama... 1,5 metrelik basamak aralığında elinizde yetişmiyor, ayağınızda yetişmiyor. O basamaklar çıkamazsınız. Bu hedef işte o merdiven. İşte basamaklarda burada belirlediğim %2'lik kısım. Bunu burada belirteyim. Ama şu var. Yani gönül istemiyor mu? Dogu Piste senedinden örnek vereyim. Geçtiğimiz haftalarda 2 defa 10 artı 10 yaptı. Yani gün içerisinde eksi 10'luğu alan biri artı 10'da satmış olsa %20'yi aynı gün içerisinde kazandı. Yani bu işlemi her gün yapılabilmesi ya da böyle bir olayın olacağını bilmenin benim açımdan imkanı yok. Ha biliyorsanız siz kendi hedeflerinizi buna göre koyarsınız. Zaten %20 yani borsada %10 aşağıya %10 yukarı hareketi bir günde yakalayıp böyle gerçekçi olmayan bir hedefle hareket etmiş olsa 52 işlemde zaten benim hedeflediğim 10 yılda ulaşılacak miktarda paraya ulaşılmış oluyor. Ama bunu bilmek bunu yapmanın benim açımdan imkanı yok. O yüzden de bana göre öncelikli olarak gerçekçi bir hedef gerçekçi bir plan ve bu plana sadık kalarak hareket etmek önemli. Yoksa yine dediğim gibi aşağı yukarı benim 10 yıla yaydığım bu %2'lik hedefim %20 bir günlük fiyat hareketini yakaladıktan sonra 52 işlemde gerçekleşecek bir olay. Şimdi bir başka mesele de arkadaşlar çevremde sıkça duyduğum bir Söz var. İşte bu hissenin fiyatı ya da bu yatırım aracının fiyatı çok düştü. Buradan almam lazım. Örnek vereceğim. Bir hisse senedi açacağım. Grafiğin hangi hisse senedine ait olduğunun bir önemi yok. Hisse senedi hakkında bir şey söylemeyeceğim çünkü. Burada örnekleme için bu hisse senedini açtı. Şimdi hisse senedinin fiyatı neredeyse 250 liraya çıkmış. Ve bu hissenin fiyatı 50 liraya geldiğinde... Birkaç tane arkadaşım işte çok düştü buradan alınır şeklinde düşündü. Dedim ne kadar düştü? Yani aşağı yukarı %80 bir değer kaybı söz konusu. Ve onlara kurduğum cümle şu oldu. %90 düştüğünde fiyat kaça gelecek? Dedim %80 ile %90 arasında pek bir fark yok görüyorsun. Ama %80 ile %90 arasındaki farkın ne olduğunu fiyatın kaçtan kaça düştüğünde sen neyin zararını yaşayacağım bunu düşünmen lazım dedim. Sonra bir baktı dedi ya... 50 liradan 25 liraya düşerse %80'den 90 değer kaybına ulaşmış olacak ve ben eğer ki 50 liradan maliyetlenirsem %50 zarar etmiş olacağım. Bu önemli bir husus arkadaşlar. Yani hisse senedinin fiyatı dibin dibi var. Zirvenin zirvesi var. Bunu hep söylüyorum. Önce olumsuzluğu düşünmek gerekiyor. Yani kaybedilecek parayı düşünmek gerekiyor. Öncelikli olarak. Hele ki bir de uzun süre hiç dokunmayacağım falan diye böyle hayaller içerisindeyseniz düşünceler içerisindeyseniz Olayları enine boyuna iyice düşünmek gerekiyor. Ve sonuç olarak arkadaşlar bu önemli bir husus. Yani bu videoda değinmek istediğim iki konudan biri buydu. Öbürü de bu merdiven meselesi. Gerçekçe adım atabileceğiniz merdivenlerle hedef koymanız sizin faydanız olacaktır. Öbürü de bu zaten. %80 ile %90 arasında %10'luk az bir fark gibi görünse de %80 düştüğünde hisse senedinin fiyatı 50 lira. %90 düştüğünde hisse senedinin fiyatı 25 lira. Burada %50 para kaybı söz konusu. Bunu bilin. O yüzden dikkatli olun. Tekrar portföy durumuna bakayım. Başlangıca göre %107. Önceki videoya göre %2.40'lık bir ilerleme söz konusu. Bu kanaldaki hiçbir paylaşım yazı video yatırım tavsiyesi yatırım danışmanlığı türünden değerlendirilecek paylaşımlar değildir. Katiyen yatırım tavsiyesi içermez. Dediğim gibi bu ise senetlerini seçmemin sebebi benim için... Maliyetlerinin sıfır olması. Bunun üstüne basa basa altın çize çize söylüyorum yani. Umarım borsayı olumsuz yönde etkileyecek bir haber akışı oluşmaz ve hedefime de planladığım şekilde ilerleyebilirim. Tüm borsa severlere bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Borsa Kazan kanalına hoş geldiniz. Bol kazançlar dilerim. Borsa Kazan ben Kepçe. Bugün de para kazandıracak hisse peşindeyim.